Benim halim ne haldeyim ben ne taraf sen yine hep sen Düşünüp dalıyorum öyle uzaklara inan anlatamam seni soranlara Arar mısın yar yine bu canı Gel kapatabilirsin yaralarımı Benden çaldığın tüm bu hayatı Elimden aldığın tüm yarınları Sana yarınları vaat edemem Bana tüm yarınları zehir ettim. Hatalısın sen gözümde yoksun An nefesim yarrak son bulsun Özlüyorum seni ama yine yoksun Masamda silahım son bir kurşun Gel sık kafamda son bulsun bana bırakıp gittin ne haldeyim ben beni düşünmedin Oysa ki seni düşünen teklendim değil? Bu dileklerim hep sensin Senden yola gülmeyecekse yüzüm Beni görmeyecek kadar da körsün Kapatın tüm ışıkları hadi sensin. Gidişine bir sigara yakıp güldüm yüzün. Senden yola gülmeyecek yüzüm Beni görmeyecek kadar da körsün Kapatın tüm ışıkları hadi sensin. Gidişine bir sigara yakıp gül Zorlama artık Aşkınızı bu emdi dibe battık Hadi yine iyisin kendinden yana Söyle ne vadettin ki sen bana Bir sözüm sana yazıklar olsun Lanet ediyorum sana yine yoksun Sol yanımda yine kör biri Yine tek kaldın Nasıl olurdu beni aldattın Bana bir cesede yine kazık attın Okları benim üzerine yağdırdın Sana yemin olsun bir daha sevmem Bir daha sana güvenip yol çizmem Beni üzüyor yine gerçekler Beni değil ama seni üzecekler Üzecekler